Hoş geldiniz mokitolarım. Umarım keyfinizde, sağlığınızda yerindedir. Vloglarla İspanyolca Öğren serisine devam ediyorum. Mart'ta İspanya'ya döneceğimi belirtmiştim. Bu sebeple bir vize istem sürecim olacak. Onların dokümanlarını belgelerini hazırlarken yine bir şeyler öğretebilirim diye düşündüm. Benimki uzun süreli kalışlar için olacak. 90 günden uzun süreli bir vize talebiniz varsa eğer bunu direkt olarak konsoloslukla, büyükelçilikle halletmeniz gerekiyor. Daha az bir süre için başvuruyorsanız da BLS International diye aracı bir şirketle çalışmanız gerekiyor. Hemen ben belgeleri bakacağım. Her birinin listesini hazırlayacağım. Böyle tik atarak gideceğim. Hiçbir belgeyi unutmak istemiyorum. Çünkü süreç uzayabiliyor böylelikle. İlk gittiğinizde yani ilk randevunuz olduğunda direkt olarak bütün belgeleri sunarsanız eğer işlem sizin adınıza daha hızlı ilerlemiş olur. Ben EXT vizesiyle gideceğim. Orada 5 yıllık oturum ve 5 yıllık çalışma iznim olduğu için böyle bir vizeyle gidebiliyorum. İstenilen belgeler İspanyolca şöyle bir Belge göndermişler. Bu arada hangi belgeler isteniliyorsa eğer işte İspanyolca Büyükelçiliği vize türleri dedikten sonra size zaten bütün vize türlerini yazıyor. Sizi ilgilendiren vize türü hangisi ise girdiğinizde her birini pdf şeklinde sunmuşlar. Sonrasında şöyle İspanyolca yazıyor tabii ki bunların hepsi. Ama bunları teker teker çevirebilirsiniz. Anlamadığınız yerde de BLS International'dan Yardım alabileceğinizi düşünüyorum. Ya da bir bilenle çalışırsanız yine dediğim gibi süreci kısaltmış olursunuz. Liste hazırlayacağımdan bahsettim. Listenin İspanyolcası lista. Dişil bir kelime. Boya a hacer yapacağım şeklinde kullandım. Preparar olarak da kullanabilirdim hazırlamak olarak. Ona lista. Bir liste yapacağım ya da bir liste hazırlayacağım. Demiş ki impreso de solicitud. Şimdi bu başvuru belgesi bütün vize türleri için aynı zaten. Girdiğiniz zaman uzun dönemler için konuşuyorum. Yani kısa dönemde sürekli bir şeyler değişebiliyor. Takip etmek lazım. Bunların her biri aynı oluyor. Girdiğiniz zaman direkt olarak indirebiliyorsunuz. Büyük harflerle doldurmanız gerekiyor. Şimdi ben birazdan onları da PDF'ten word'e dönüştüreceğim bilgisayar ortamında dolduracağım ki yazım okunaklı olsun yine bir sıkıntı çıkmasın. Daha sonrasında bastırıp yazdırıp imzalayacağım. Impresso de solicitut demiş. Soliciter başvurmak demek. Solicitut başvuru. Impresso da işte çıktısı demek yani. Orijinal i fotokopiye. Hem orijinalini hem de fotokopisini istemişler. O zaman başvuru formu İki tane çıkartalım. En letras mayusculas, firmada por del pasaporte. Büyük harflerle doldurulmalı. Başvuru sahibinin yani pasaport sahibinin imzası olmalı demiş. En caso de mayores. Şimdi caso, durum, olay, vaka demek. En caso de, şu durumda demek. Şu olayda demek. En caso de may, menores pardon menor küçük demek yani küçük olması durumunda. Firma da por la persona que ejerce la patricia la tutela legal demiş. Yani işte küçüklerin olması durumunda bunların da velisi, vasisi imzalısın demiş. Sonra iki tane dos fotografias biometricas demiş. İşte bunu zaten anladınız. İki tane de biometrik. Umarım vardır ya şu an hiç gidemeyeceğim çünkü vaktim yok çektirmeye. Biyometrik foton. Dedim ki varmış. O zaman var dersem eğer. Kaç tane var? 6 tane biometrik foton var. Yani fotoğrafım var dersek eğer. Tengo. Dedim değil mi? Sahip olmakla kullandım. Seis. 6 tane. Fotos. Fotografias bunun uzun hali. Genellikle böyle belgelerde falan görürsünüz zaten. Günlük hayatta fotografia diye kullanan yok diyebilirim. Herkes bunu kısaltıp foto diyor. Tengo says fotografias dedim. Tamam mı? Altı tane fotoğrafım var. Biometrikas biyometrik şeklinde de ilerledi. says fotos deyip onu kessek bile aslında kelimenin orijinali fotografiyası olduğu için hem dişil hem çoğul. O sebeple biyometrik kelimesi de biyometrik kas şeklinde hem çoğul hem dişil olmalı. Bunu da koyduk. Şunu tikledik o zaman. İki tane. Tamam. Sonra demiş ki pasaporte o documento de viaje yani pasaport ya da seyahat belgesi bizim pasaportumuz var, pasaport dedik, bunun fotokopisini de isteyecekler çünkü, pasaport dedik. E, fotokopya de todaslas pahinas del pasaporte. Yani pasaportunuzu götürüyorsunuz. Aynı zamanda bütün sayfalarında da fotokopisini götürüyorsunuz. Fotokopya zaten fotokopi. Todaslas pahinas pahina sayfa demek. Todo her demek, bütün demek. Pahina'yı çoğul yapmış. Todas'ı da çoğul yaptı. Pahina dişil olduğu için todas da dişil oldu. Todaslas pahinas. Bunu de ile bağlamış. Neden? Çünkü neyin bütün sayfaları olduğunu belirtiyor. Del pasaporte. Pasaporte eril bir kelime olduğu için de del pasaporte olarak kullanmış. El pasaporte del solicitante debera tener una vigensia ve al menos seis meses de inicio vs. vs. Her zaman en azından 6 aylık geçerli bir pasaportunuzun olması gerekiyor. En todo caso. Her ihtimalde, her şeyde. Y como prueba adicional ve ekstra bir kanıt olarak prueba kanıt demek adicional, ekstra. Komoda olarak gibi şeklinde kullanılıyor. Aportar, pasaportes, anteriores demiş. Aportar işte göstermek, belgelemek, koymak, desteklemek. Pasaportes, pasaport, anteriores, önce demek anterior. Çoğul kullanmış. Yani bir değil birden fazla önceki pasaportlarınız olabilir. Bunları da ekstra bir kanıt olarak ekleyebilirsiniz demiş. Çünkü içerisinde bunların da yine vizeler var. Onları da yine ekleyeceğiz o zaman. Eski... Pasaport. Yine bunlar fotokopi, değil mi? Fotokopiye diyordu çünkü. Dördüncü maddede demiş ki en kaso de robo o perdida. Yani robo çalıntı, perdida kayıp demek. En kaso de ne demekti? Şu durumda, değil mi? Yani çalıntı yahut kayıp durumunda demiş. Oraya geçiyorum. Çalıntı kayıp durumumuz yok. Tifway tarjeta da residencia. En İspanya en rahimen genelde extranjeria. Burada artık subhuntivolara girmiş. Buraları geçiyorum daha ağır olacak ama eğer sahipseniz diyor. Ne sahipsek ona tarjeta da residencia. Residencia oturum tarjeta kart demek. Hani bir oturum kartına sahip değseniz eğer en İspanya İspanya'da nasıl en rahimen şu rejimden. General, genel bir rejimen de extranheria. Yani yabancılar için olan genel bir rejimden demiş. Yerinde de demiş ki çünkü. Si fuese de ona tarjeta de residencia en España en de familiar de ciudadano demiş. O da aile birleşimiyle alakalı. Aile birleşimi yani evlilik. Böyle bir şeyimiz yok. Bunları geçiyorum ama benim işte şu TM var. Bunu da vereyim. Bunun da yine fotokopisini alalım. Fazla belge göz çıkarma siz her şeyi hazırlayın. Onlar zaten orada seçiyorlar. T.E. Fotokopi dedim. Tabii ki benim bunun geçerlilik tarihim 2020 Mart. Geçtik. Son olarak da demiş ki bakın ne kadar kolay. Yani her şey çok basit uçak bileti istemiyor, sponsor istemiyor hiçbir şey istemiyor ya yani documento justificativo de tener un patrocinador o de disponer de alojamiento. tamam nerede kalacağımı bilmek istiyor tabi ki Alojamiento konaklama demek o sebeple ikamet diyorum şimdi turist vizelerinde falan normalde booking'den ne yapıyoruz atıyorum arkadaşınızda kalacaksınız veya da bir planınız yok nerede kalacağınız belli değil ya da airbnb'lerde falan kalacaksınız. bunları girmek istemiyorsanız booking'e giriyorsunuz Ücretsiz, iptalli bir şey oluşturuyorsunuz. Rezervasyon yapıyorsunuz. Bunu gidip vizenizde sunuyorsunuz. Daha sonrasında talep ettikten sonra vizeyi gidip şeyinizi de iptal ediyorsunuz. Başvurunuzu da... Neyiniz yahu o? Rezervasyonunuz. Heh, onu iptal ediyorsunuz. İptal etmek kanseler. Tamam mı? O sebeple yalnız ben ikameti... Böyle veremem tabii ki çünkü uzun süreli bir başvuru yapıyorum. O yüzden ikamet şuradan bunu şöyle isteyelim. Tamam mı? Buraları geçiyorum bu kadar bitmiş yani her şeyimiz hemen hemen tamam. video hoşuna gittiyse ve yarar sağladıysan daha fazla böyle videolar izlemek istersen ben bunlara çerez videolar demek istiyorum. Hem çok kısa hem de böyle mini mini bilgiler edinmiş oluyorsunuz. Hem de azıcık sanki sohbetleşmiş oluyoruz. Eğer bu bilgiler hoşuna gidiyorsa buralardan İspanyolca öğrenebileceğini düşünüyorsan lütfen yorumlar kısmına bunu belirt. En azından bir teşekkür yorum bırakabilirsiniz. Bu da yine kanalımız için Faydalı olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben bunun başvuru süreçlerinde çekerim. Ha bir de şu anda vize başvuru ücretleri 90 dolar olması lazım. Biles Internationala la çalışacaksanız aracı şirketler, mesela turist vizesi şu anda 107 dolar. Ne kadar tutuyor işte şu kadar tutuyor bunları da öğretip kapatalım. Kostal eylemi tutmak, bedeli olmak, mali olamak demek. Kuanto kaç demek. Cuanto, cuantas, işte cuanta vesaire eril, dişil, teki, çoğul olmasına göre bunlar değişiyor. Cuanto cuesta dediğim zaman ne kadar demek? Ücreti ne? Bedeli ne demek? Cuanto cuesta, elbisado diyebilirsiniz. Vizenin ücreti ne kadar? Ben de derim ki cuesta 90 dólares. Cuesta bedeli var yine tutuyor. 90, 90 dolares de Dolar zaten bu kadar tutuyor şeklinde kullanabiliriz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım ki faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.